Evet. Merhaba, Merhaba. Bugün Geçmişten günümüze Silivri Ayaküstü Sohbetler programımızın 6. bölümünde birlikteyiz Bugünkü konuğumuz Koltuğunun altında Sayısız karpuz sığdıra Ama bunlar bilinmeyen Engin Erkuş Hoş geldin Engin hocam Hoş bulduk Hoş bulduk sevgili kardeşlerim Nasılsınız? Hoş bulduk Bence bir pandemi olayımızı Şöyle evet, bir atlatalım dolayı mesafemizi koruyarak Şunları Müsaade ettiğin için teşekkür ben ederiz Ben teşekkür ediyorum Evet Engin Erkuş kim? Engin Erkuş 1952 Silivri doğumlu İlkokulu Turgut Reis İlkokulunda Ortaokulu Silivri Ortaokulunda Ve Ortaokuldan sonra İstanbul İlk Öğretmen Okulu'nu 1971 yılında bitirdim. Öğretmenlik olarak ilk görev yerim Adıyaman ili Merkez Hacı Halil Köyü'nde 3 yıl kaldım. Sonra 3 yıl Tekirdağ-Malkara, 5 yıl Silivri'ye döndüm tabii. 5 yıl Silivri-Kavaklı Köyü'nde, Kavaklı İlk Okulu'nda öğretmenlik yaptım. Sonra bir ihtilal zamanı, 12 Eylül ihtilal zamanı öğretmen fazlalığından İstanbul'a gönderildik. Bir 14 ay kadar İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra Silivra Halk Etimi Merkezi Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atandım. 1992'de de müdür olarak görev başladım aynı kurumda. 97 e, yılının 30 Ağustos'unda da emekliliğimi istedim. Emekli oldum. E, bu arada tabii sevgili Ufuk kardeşim e, meziyetlerinden bahsederken ben e, öğretmen okulu mezunuyum. Öğretmen okulları eskiden hani köy enstitüleri vardı ya köy enstitülerinin e, devamı olan öğretmen okulları yedi yıllık ve üç yıllık hı hı. olarak vardı. Ben İstanbul Öğretmen Okulu'ndan üç yıllık olanından mezun oldum. Çok kıymetli hocalarımız vardı. Tek tek sayarsam çok olur ama en önemlilerinden birisi Ekrem Zeki Ün İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün oğlu. Resim öğretmenlerimiz Selahattin Taranından tutun. İstiklal İbrahim Hidayet Gülenler şimdi sayamayacağım birçok öğretmenimiz vardı ve çok sağlam eğitim verildi bizlere. Bunun neticesinde öğretmen okulunda okurken resime ve tabii ki ana dalımı olan müziğe merak saldım. 1967 yılından itibaren 66-67 yılından itibaren Müzik çalışmalarına başladım ama 1968'de daha küçücük bir çocukken profesyonel oldum, çaldığım müzik aleti trompet idi. İstanbul'daki birçok hem amatör hem profesyonel orkestralarda müzik yaptım. 1970 yılında Silivri'de, o zamanlarda bilenler bilir, bir Soydaşlar diye bir orkestra kurduk. Sevgili arkadaşlarım Sadi Yorulmaz e, saksonda Sadi Yorulmaz Ben trompet çalıyordum e, Tekin May e, Gitar çalıp şarkı söylüyordu Aydın arkadaşımız Namı Değer e, Yiğit lakabıyla anılır Köpek Aydın Bizim ya, e, çok sevme arkadaşımız Allah rahmet eylesin 1944 yılında Vefat etti e, Maalesef e, Sonra 1900 bu arada İstanbul'da da çalışmalarım e, oldu. soydaşlar dedim de e, o dalgakrana yazılan soydaşlar, yazılan, değil evet, mi? Evet, dalgakrana kocaman bir soydaşlar iyi, yazısı demek vardı. Demek hatırlıyorsun, bravo. E, <gülüyor> o yazıyı da sen mi yazmıştın? Evet, ya sen, sen ya? yazmıştım. Hmm. E, tabii e, az önce müzikten bahsederken bizim e, resim öğretmenlerimiz, e, bizde ayrıca bir yazı dersi vardı. Kaligrafi kaligrafinin kelime anlamı Yunanca bir kelime kali e, güzel demek hani kalimera kalispera gibi Güzel yazı gibi bir şey Evet grafi de zaten yine Yunanca bir kelime yazı demek birleştirildiği zaman kaligrafi Sonra ben bu kaligrafiyi çok sevdim ve geliştirdim daha sonra eee Yaşandığı başındaki bu çalışmalarımız daha sonraki bölümde açıklarız. Müziğe gelecek olsam 1975 yılında denizaltı orkestrasını e, geçtim. Hem trompet çaldım orada hem şarkı söyledim. 2 25 buçuk yıl kadar beraber çalıştık. Sonra e, denizaltı orkestrasından ayrıldım. E, yine bir arkadaşlarımızla birlikte grup Albatros'u kurduk. Hmm. Orada da, evet, e, orada. sen hatırlarsın so, kimler vardı? Yine, Vedat, Vedat abi galiba vardı, Basgitar'da, ve, evet, Ömer, Ömer, Ömer Çetin, Ömer, Ömer Sabahattin Çetin, M e, Hırçın, de. Haşin davulcumuz. Evet, evet. <gülüyor> e, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yazsın Zeki Özek de bir asubay e, arkadaşımız vardı. O hmm. e, kulistron ve e, klavye çalıyordu. Albatros da bayağı popüler bir grupta evet, o dönemlerde evet, tabii. O zaman gerçekten da, gençlere hitap eden e, çılgın bir e, tarzı abi. olan. Ama tabii 22 yaşındayız e, o grupten 18-20 yaşında e, kalitesi yüksek. İstanbul'dan evet. arkadaşlarımız gelmişti işte o zaman Baskitar'da da unuttum şuna aklıma geldi Osman diye bir arkadaşımız vardı. Bizim e, Rumlardan kalma evimiz biliyorsunuz eskiden kalede. Oralara gireceğiz abi oralara girme şey Yok değil. yok. Orada Sonra kalıyorduk, üç katında. Orada. Orkestra çoğunu elemanları İstanbul'dan gelmişti orada 70 yılında. Orada kalıyorduk, annem rahmetli. Evet. Bize şey orada yapıyorduk. çalışıyordunuz. Orada çalışıyorduk. 77'de Denizaltı Orkestrası'ndan ayrıldık. İşte bahsettiğim, Albatros Orkestrası'nı kurduk, Erdoğan Eren, Vedat Akıncı, Akıncı Ömer Sabahtin Çetin. Çetin ben Zeki Özek. Evet. E, gayet güzel bir gruptu. Sonra bazı arkadaşlarımız Zeki'nin tayini çıktı rahmetlerin. Erdoğan da askere gitti. Grupta aldı ama. Ha ya Erdoğan. Evet. Evet, evet, şimdi evet. esas tabii e, vokalistler var. Tabi Unutmuyorsun bravo. O dönem için tabii. çok önemli bir yenilikti. Gürgül, gün e, ve e, tabi tabi kesinlikle Sibel, e, Sibel, Sibel. Alataş e, şimdi Alataş o zaman pastoru, pastoru. E, o, o zaman da ufacıklardı çok güzel şarkılar söylemişlerdik onlar vesaire zamanın parçalarından bir tanesi Rasputin'di hmm. hem İngilizce söylüyorduk onu hem de eee şey, Türkiye'nin unutulmaz şarkısı, tabii. dansıyla birlikte falan. <gülüyor> güzel işte İskodra'ya giderken o parçanın eee şey varyasyonu. Orkestrada müzik tabii çok arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Çok yükseltti. Evet. O zaman çok. trompet, trombon var. Daha önceki orkestramızda sadece yani trompetti. Keyfi de arttırıyor, tabii. kaliteyi de arttırıyor gerçekten. Sadık kulaklar için olsun şu anda Datsyadalar oraya yerleştiler. Müziği ara sıra yapıyor ama ben hala yapma gayret gösteriyorum. Sonra 1979 senesinde tek çalışma yani Van Man Show dedikleri tek çalışma başlayınca ben de tek çalışmaya başladım müzik hayatımı. Sonra İstanbul'dur. Peki Engin abi birlikte çalıştığın önemli sanatçılar arasında. Kimler vardı? Onlardan da bahsedebilir miyiz? Yani İstanbul'da çalışırken tabii Zeki Müren, Bülent Ersoy haricindekilerin hemen Zeki Müren'e çok eşlik isterdim. Ettiniz. Çok isterdim. Beraber çalıştık. Eşlik başka şey tabii. Yani beraber çalıştık, aynı programlarda olduk ama eşlik olarak İbrahim Tatlıses'e çok eşlik ettim. E... Müziyen Senar'a rebasitmiş, şimdi, sayınca, Senar tabii şimdi Müzeyen o müziyen e, ablamız, müziyen Senar o tabii başka bir ekol, başka bir e, boyut. Çünkü e, Türk müziğinde herkes yani tüm sanatçılar Zeki Müren de dahil e, müziyen Senar gibi okumak ister. Onun yani tarzı evet. tamamen hepsinin tarzı. Hatta Bülent Arçoy. İlk çıktığımda ben bile ayırta dememiştim. Evet. Ee, çok benziyordu Acaba, sesleri. De ben. Biz çok samimiydik Müzeyyen Senar'la. Ablamız bizim. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yoksa düşmeseydi Müzeyyen abla daha yüzü çoktan şey yapardı, <gülüyor> devirirdi. Bu müzik hayatımda yıllar içinde bu tek çalışma benim için büyük avantajlar sağladı. Evet. Yurtdışına 1985'te e, ilk kez yurtdışına Rus gemisinde çıkmıştım. Evet. Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya'yı kapsayan e, bir turdu bu. Buralarda hem gemide program yaptık, hem dışarıdaki oda e, misafirlerimize oradaki e, halkla birlikte programlar evet. yaptık. E, bu uzun sürdü. Bunun içinde yani e, ben Yunanistan'ın tümünü İtalya'nın tümünü, tüm adriyatik kıyılarını ve Akdeniz'in e, şeyine kadar e, Mısır'ına kadar hepsini yani bugün piramitleri falan 1988'de yani gördüm. Şöyle denizin ulaşabildiği, denizin kıyısının olduğu e, gemiyle gidilebilecek her yere gittin hemen yani, hemen. İngilizler, tabi, diyoruz, değil mi? İlk gittiğimiz abi. gemiler şeydi, ya yani Rus gemileriydi. Sonra da e, 2000 yıl, yılların başında, 2000 yılından itibaren e, 6 kez de e, deniz ticareti, İstanbul Deniz Ticaret Odası'nın yani, e, armatörlerle beraber e, şeyde, Pire'de bulunan e, deniz ticaret odalarının ortakla şey yaptığı bir fuar var. Poseidonia Fuarı diye. O fuara gittik 2 e, yılda bir. ve Orada e, Yunanlılara e, konserler verdik. Kızım da biliyorsunuz şarkı söylüyor Seda ee, hem yurt dışındaki programlarımızda hem yurt dışındaki çalıştığım birçok yerde Seda ile beraber programı yaptım. Örneğin Oo, İstanbul'da Alagayk restoranda çalışırken yani sonra ismi 1998'den sonra Reynağ oldu biliyorsunuz. Ee, orada Seda da 12-13 yaşındaydı piyanoya boyu bile ermiyordu. Hatta... E, şaşırıyordum bile vokalist nerede diye Seda'nın boyu o kadar ufaktı göremiyordum tabi sesi de hani. alto olduğu için zannediyordummış ki büyük bir şey kadın söylüyor şarkıyı diyor hatta Hakan Oral bakılmış sonra dedi şey mi söylüyor bu kız mı söylüyor dedik evet ya bir kadın söylüyor zannettim dedi <gülüyor> yani hala tabi Sedacığımın sesi de çok güzeldir çok beğenilir. Bazen de kıskanıyorum, tabi neden kıskanıyorum? Şey, ne de olsa bayağı, sesi. <gülüyor> o çıktığı zaman, evet. tabi ben böyle ikinci planda kalıyorum. Erkek ya. sesi Onun için... ikinci planda kalıyor. tabii ki, tabi ne derler, evet. para sesi, su sesi, kadın, kadın sesi. sesi diye. Ee, ee, en, uzun yani olmuştur, hayır, en uzun çalıştığım yer, ala geyik mi olmuştu? en uzun çalıştığım yer, gemi, Taşkent diye bir gemi. Nasıl artık e, reklamına gerek yok. Çünkü artık, e, söylenmiyor. Evet. Yani re çalışılmıyor. Evet. Reklam yapabiliriz. Bugün yirmi yıl çalıştım gemide. Oo. Boğaz'da ııı e, yüzer gezer bir restorandı evet. o. Engin abi Boğaz'da birkaç defa dinledim. Öyle mi? Alagelik'te dinledim. Taşkent'te dinledim. Asırda. Asırda ııı evet. ee, bir yerde de ııı e, Yerdeydi, sevgili dostlar ben e, uzun süreli çalıştım e, çünkü e, çalıştığım e, patronlarımla hep iyi geçindim e, müşterilerimle kimseye e, bir e, sürtüşmem olmadı patronlarınla e, çünkü biz bir aileyiz çoğunlukla gittiğimiz yere aileyle beraber gittiğimiz için e, Başka bir e, sevgili eşim Kamile de e, tabii beni her türlü hazırlıyordu. E, gittiğimiz her yerde e, Alageyik'ten bahsettim. Orada yedi buçuk yıl çalıştım aralıksız. E, orada özellikle orada birçok sanatçıya e, biraz da mecburen eşlik ettim orada. E, Adnan Şen seslerinden tutuldu. E, birçok birçok yani şu anda akma gelmeyen... Çünkü evet. o zaman e, alage ekranı İstanbul'un bir numarasıydı. İşte yanımızda sortiler, e, şeyler, zihniler, evet. e, işte gardınlar, İstanbul'un en, yani, e, e, en popüler mekanları, Türkiye'nin. O zaman, o zaman, popüler zaman, bu mekanlarda özellikle e, Ekali'ye dediğimiz yani Rum, Ermeni ve Yahudiler e, orada e, gelip şey yapıyorlardı, <Gülüyor> vatandaşlarımız. Orada e, düğünlerini, derneklerini hmm. yapıyorlardı, toplantılarını yapıyorlardı. E, başlarda tabi bir Fransız mutfağı uygulanıyordu orada. Sonra Fransız mutfağı, Türk mutfağı ağırlıklı oldu. E, 1998'in 28 Haziran'da devrettik orayı sonra... Bir dakika o, abi şimdi şey düğün oldu. dernekten bahsedince... Şimdi benim <gülüyor> düğünümde <gülüyor> Silivri Spor Kulübü'nde yapıldı benim düğünüm. <gülüyor> benim düğünümde Engin abi çaldı. <gülüyor> Ondan sonra çocuklarımız oldu. çocuklarımızın sinnet yerinde e, yukarıda şelde e, Atakullar'ın yerinde orada da yine Engin abi e, çaldı çok kimseyi evet. çok evlendirdik vallahi evet, yani evet. artık Silivri'de herhalde <gülüyor> çok ailenin ve çocuğun <gülüyor> evet, evet. E, düğünlerinde değişik kesinlikle evet. kesinlikle vardır evet, evet. Sevgili kardeşim işaret ediyor bir ara verebilir. Evet, e, ikinci bölümde tekrar devam edeceğiz. Evet, programımızın ikinci bölümünde e, tekrar birlikteyiz. E, Engin abi ikinci bölümde e, isterseniz e, e, Fatih Mahallesi'ndeki e, yaşantınızdan yani çocukluğunuzun geçtiği yerden mi başlayalım? Ne dersiniz? Oradan evet. başlamayalım? Nereden? Nereden, Nereden geldiniz? Hmm, evet, şimdi. Yani o, o çok aslında. Evet. Çok bir nüans var orada. Evet abi kaldığımız yerden devam edelim. Silivri'ye geliş. Nereden başlıyor? Şimdi dedim ya e, Silivri Fatih Mahallesi doğumluyum. Mahalle kültürünü çok güzel yaşadık. O mahalledeki o dokuyu o insanların birbirini sevmesini çünkü hemen hemen bizim mahallede Patriyotlar dediğimiz yani Yunanistan'da 1924 Lozan mübadelesiyle gelenler çoğunlukta özellikle bizim akrabalarımız. Biraz daha basara <gülüyor> girelim. Evet. Çok ne, önemli. Mesela madem öyle başa geçelim. Benim ailem 1924'te Lozan mübadelesiyle Yunanistan'ın Kozani ilinin Şimdiki ismi Neapolis, eski ismi Nasliç olan, eski ismi Labanovo, yeni ismi Svendro olan köyünden gelme. Zaten e, mahalle olarak hem Rumların, hem Yahudilerin ve hem de Ermenilerin boşalttığı evlere bizi verdiler. O zaman tabii benim küçüklüğümde o ahşap evler hepsi duruyordu. Evet. En yeni bina diyeceğim bina silürlerin evli idi İstanbul' sonra herhalde bahsedeceğiz ondan. Çok güzel bir evdi. Tabi biraz daha ilerimizde Sarıbekir ailesinin evi vardı. Daha e, çarşıya doğru olan bölümde de terlerin evi vardı yeni olarak. Diğerleri ise e, daha sonra Onarıldı, biçen ailelerinin, yani Ali Biçen akabağım olur, onların evi. O diğer evler biraz daha metruktu. yani. Mesela bizim ev dört katlıyken rahmetli babam onu üç kata indirir. O da ömrü vefa etmedi, 64'te kaybettik babamızı. Cemal Arkış, namı değer patron Cemal. E, patriot kelimesi e, tabii birçok yerde söyleniyor esasında e, Fransa'da, eski Yunanca'da da, Latince'de de geçen bir kelime, vatansever manasına e, geliyor. Tabii ilk geldiklerinde e, ailelerin büyük bir bölümü yani yüzde üzerindeki kişiler yani gelen kişilerin biraz okumuş hani kelime tabiriyle mürakip yalamış e, olanların dışında. Türkçe bilen çok azdı. Özellikle yaşlı e, ninelerimiz, yani yaşlı kadınlarımız sıfır Türkçeydi. Tabii, e, de, Yunanca, de, Rumca, Rumca e, tabii bu, bu konuyu da biraz açmak istem dil konusuna. E, hep Rumca Biz kelimesi kullanır. aslında tabii çok güzel ki, bir şöyle e, Yunanca e, Yunanistan'da konuşulan dile Elenika deniyor, İstanbul, İstanbul'da de konuşulan diline Rumca deniyor. Çünkü he. Rum kelimesi Rom'dan, Roma'dan, yani evet. şeyde, literatürde Rom diye yazılır. Oradan Rumca gibi. oradan Mas, geliyor, yani Doğu, Doğu Roma'dan geliyor ve bu dil İstanbul'da konuşulanı hem onlara Rum deniyor, konuşulan dilerine Rumeyka veya he. Rumca Bizdeki tabiriyle Rumca deniyor. Ee, Yunanistan'da konuşulan Elenika de biraz da heli yutarak söylenir. Ee, şeyde e, Kıbrıs'ta konuşulan dile Kıbrıs Rumcası e, Girit'te konuşulan dile Kiritika Karadeniz'de konuşulan e, dile de aynı Yunanca versiyonu Pontiaka deniyor. Evet. Şimdi bizimkiler Elenika konuşuyorlardı ee, ve özellikle kadınlar, yaşlı kadınlar mesela benim halam e, rahmetli Çatalcan'ın Elbasan köyünde oturuyordu. 1994'te öldüğünde hiç Türkçe bilmiyordu. Sıfır Türkçe. Zaten o yıllarda e, o köye gittiğinizde Çatalcan'ın Elbasan, özellikle Elbasan köyüne gittiğinizde acaba ben Yunanistan'a mı geldim? der yabancı birisi. Ben az önce şunun için Rumca mı diye öyle aklımda kalmış. Mesela çok güzel. benim eşimin e, e, dedeleri, e, babaanneleri, e, anneanneleri, onlar da mesela ben Orta Köy'e gittiğimde hep Rumca, e, işte Rumca diyorum. E olsun. Öyle kalmış. Olsun, evet, tabii yani, Yunanca seslenirlerdi bir şey isterken, konuşurken. Veya e, Patriotça. Daha Patriot olduğu için Patriotça. Yani, Patriotça. E, oradan hatırlıyorum. Ee, hemen hemen hiç e, neredeyse Türkçe kullanmazlardı yani o alışkanlık vardı. Yani. Mesela kadınların e, ismiyle hitap edilmezdi. Mesela benim annemin adı, e, resmi adı Zahide. E, şeyde Yunanistan'da rahmetli dedemin koyduğu adı da Rezibe. Rezibe pek duyulmamıştır ama çünkü Rezibe kelimesi çoğalsın demek tabi yedi çocuk <gülüyor> çağlınca yedi çocuk yani kadınlara özellikle seslenirken e, erkeğinin adının üzerine sonuna bir e, ina eklenir. Diyelim ki lüt lütfi ina demezler. Lütfa ina derler. Hemen lütfiye. Lütfi. lütfi lütfiye gibi. Yok yok ina ina ekleniyor. Mesela böyle çok komik şeyler de oluyor. E, mesela fikina derler ismine abinin Refik, Refik değil mi? Mesela Fikin evet, anlamında. Fikina gayet <gülüyor> kısa. Yani kadınların. Evet. Konuşma zaten vardı yani. Ee, rahmetli Cafer Renda e, sormuştu benim kan'de. E, eşim eşim böyle, <gülüyor> böyle konuşuluyordu, böyle söyleniyordu zaten. Uzun... Adam onun ki bunun ki diyor. Ben evet. bu arada bu evliliği bir alalım. Evet. Evliliği. E, evet. ha, onu tabi e, ilk bölümde. O sıralamaya gelirken tam oraya gelmiştik, kesildi. Ee, tabii şeyden dolayı, saat mefhumundan dolayı kesildi. Ben 1980'de e, sevgili eşim Kamile ile e, nişan oldum. E, 12 Eylül sırasında nişanlıydık. Sonra da 1981'de e, 4 Nisan 1981'de evlendik. E, 27 Şubat 1982'de sevgili kızımız, bir tanemiz Seda'mız doğdu. Çekirdek bir aileyiz. Esasında benim, hem Kamile'nin ailesi hem benim ailem çok kalabalık. Mesela Kamile'nin ailesi Duru ailesi bu. Akgün Duru'lar, Tevfik Duru'lar. Çünkü rahmetli kayınvalidemin mükerrem, e, duru tabii eşinden dolayı rahmetli kayınpederinden dolayı Tutak soydan almış ama o da Kale Mahalleli. E, ben de Kale Mahalleliyim. E, onlarla aramızda 100 metre kadar var pe annanesinin eviyle. Mahalli Dolayısıyla e, sevgili de. eşimle 39 yıllık bir evliyiz amut ve evliliğimizde Ha e, rahmetli kayınbeyim aldım. E, Çatalca'ya gelin giriyor. E, Kayınpederim, Aslan Onlar Arnavut, Dramalı Onlar da, 1912 Dramadoğumlu kayınpederim. Kayınbeliden de 1927 Silivri doğumlu nam-ı Değer, kızı oluyor. Eşim bir tarafı Çatalca, bir tarafı Silivri, eşim Çatalca doğumlu. Tabii ben başka bir şey daha sorayım. Söyle. Trakya'ya girdik, Çatalca, Silivri derken. Rumeli TV'de. Ha evet, tek Rumeli televizyonu. Hı hı. 19, şey, 2012'de e, teklif üzerine, tek Rumeli televizyonuna e, da programa başladım. Dört e, buçuk yıl kadar sürdü. E, fakat bu İstanbul'daki trafik olayından dolayı programları bitirmek zorunda kaldık. Çünkü en son gittiğim programa iki buçuk gittim tam işyerlerinin dağılma saatiydi. Üç buçuk, dört saate yakın Silivri'ye geldik. Artık fenalıklara geldik yollarda. Hem yayın stresi hem şeyi. Televizyon böyle bir şeyim de var. Şurada şöyle bir şey yapalım. O parantez içindeki teki ve bir aç T-E-K. T-E-K ne demek? Tekirdağ, Edirne, Kırklıreli. Tabii bu programları yaparken başta yönetim kurulu başkanımız Sayın Atilla Baykal arkadaşıma teşekkür ediyorum. Benim 50 yıllık arkadaşım İstanbul Taşlı Tarladan Gaziosmanpaşa Taşlılardan arkadaşım. Tabii bu programlarda, bütün programlarda hem televizyon programlarında hem diğer programlarda, sahne programlarında bir sefer eşim ve kızım benim en büyük yardımcılarım yoksa ben biraz bu konuda dağınık adamım ee, özellikle tabii bir Allah sağlığımız da bozuldu şey? ee, şeyimiz de bozuldu sağlığımız bozuldu yani, hala böyle telefon eder ilaçlarını abi derler ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın <gülüyor> evet. saklıdır sağ abi. olsun <gülüyor> Allah başımızdan eksik etmesin evet. ha, tabii Aa. her şeyimizde ben evet. biraz daha derin silimli tarihine <gülüyor> evet taşıyı. bu Silivri'nin demografik yapısından bahsedelim. Evet. Halk e, evet. e, kimlerden oluşuyordu? Şimdi 1900, ben bu arada e, bir ekleme daha yapacağım. Dedim ya kaligrafi e, geliştirdim. Sonra İstanbul'da vakıf üniversitelerinde kaligrafi derslerine e, girdim. E, üç tane üniversiteden, onların adını vermeyeyim çünkü şu anda, şu anda evet. şey, e, hala devam ediyor vakıf üniversiteleri. Bu arada üniversite ve akademik olayın içine girince bende de bir araştırma yapma isteği doğdu. E, televizyonculuğun da verdiği bir şeyle, gazla diyeyim, bilhassa üniversitelerdeki hocalarla çok yakın ilişkilerim oldu. Bilhassa bu mübadele ve... Rumelilik, e, bu kendi çevremle ve daha sonra tabi Anadolu'ya da yayıldı o tamam. al, merak. Evet. E, şu andaki hem Silivri'nin hem Anadolu'daki diğer şehirlerin demokratik yapısını da inceledim. Birçok şeylere eriştim tabi. E, sadece bende kalır onlar. Evet. Ha, şimdi gelelim Silivri'ye. Önemli olan Silivri de bizim burada. Tabii en kalabalık, her ne kadar Silivri'ye yani hala Silivriya derler e, yabancılar, hem Yunanistan'da, hem İsrail'de, e, hem Amerika'da lafı geçtiği zaman Silivriya deniyor, Silivri denmez. E, Silivriya'nın dem demografik yapısında en kalabalık şey, e, kesim Yahudiler, yani Museviler. Şimdi Yahudi ile Musevi kelimeleri esasında aynı. Musevi kelimesini Atatürk e, rahmetli Atatürk her şeyde olduğu gibi önderimiz o koydu çünkü e, Yahudi dendiği zaman Yahudilik bir ırktır Sami ırkı ama Atatürk bunu Musevilik çünkü şeyde e, Türk Museviler de var yani bu dini yani Musa'nın dinini alan Yahudiler şeyler var Türkler var diğer ırklardan da var her ne kadar e, Yahudiler der, e, yani bu Musa'nın dini yalnız Yahudilere, İsrailoğullarına gelmiştir derler ama aslında neyse konumuz o değil, 700 tane Silivri'de. Özellikle e, Silivri'de zaten son zamanlarda görüldü e, belediye başkanlarımız sağ olsunlar, daha önceki belediye başkanlarımız. Bu yoğurthaneleri tekrar işlev hale getirdiler. Tabi sanatsal faaliyetler olarak yapıldı. Ee, çok da güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ee, 700 tane Yahudi var. Özellikle Yahudilerin e, yaptığı iş yoğurt, peynir ve tabii süt ticareti. Süt pek e, yapılmazdı ama özellikle Yahudiler e, süt yoğurt ve peynir, peynir üzerine. üzerine şey, yoğurt ve peynir üzerine. E, zaten İstanbul'da e, yoğurt kaymaklendiği zaman buradan silirden giderdi. Evet. Ve şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi kimse kusura bakmasın. O zamanki teknolojiyle yoğurt buradan gittiği zaman benim babam rahmetli yoğurthanede çalışırdı. 5 kiloluk sine tepsiyle yapılırdı. Karavanalar vardı. Evet. O karavanaları düşünebiliyor musunuz? Dik duruttuğunuz zaman dökülmezdi. Dökülmez. Çünkü koyun yoğurduydular. Evet. Ve Koca gün boyunca İstanbul'da dağıtılırdı, hiçbir şey olmazdı o yoruda. Evet. Ama şimdi isterseniz, bu şekilde bir dağıtın, hemen şey gibi oluyor, evet. e, pelte pelte oluyor. O, konumuz o değil e, ve e, peki 700 e, hane vardı en kalabalık. Ya o mahallesi zaten e, o da or, Müslüman aile olarak. Azınlıkta o zaman Azınlık çok de, çok da, azınlıkta yani e, aile olarak Ermeni, yoksa ev olarak demeyelim Rum. onu ha, şimdi e, Rumlar 385 e, ayni Ermenilerden de bahsedelim 170 aynede Ermeni aile var evet. burada ben şimdi zaten. bu yani her ne kadar Rum şehri yani bir Bizans şehri olarak geçiyor ama esasında kalabalık 1492'de İber yarım Yarımadası, Şimdi genelde ben bile en son zamana kadar İspanya'dan e, geldiklerini zannediyorum ama bizim e, Yahudi dostlarımız, e, komşularımız Portekiz Yahudisi. Yani e, eşkenazi dediğimiz Yahudiler çünkü İspanyollar şey e, safara. Tabii esasında şey. Eşkenaz Almanya tık... deniyor şeyde literatürde Almanya, e, Almanya şimdi... deniyor. Seferat da onların dilinde yani İspanya. Hı. Kelime anlamı o ikisinin de. Eşkenaz'a yani yer adı söyleniyor. Hı hı. Nasıl bizde Trakya, hı hı. işte e, başka Karadeniz işte, Karadeniz'in geldikleri yer olarak. Gölgenin <gülüyor> tabii de. Ki, olarak. Tabii ki. Yani Lütfü'nün dediği Eşkenaz'ların e, Türk e, bir çoğunluğundan. Bir de e, şeyden Kırım üzerinden gidenler e, Polonya ve Almanya'nın Bölge, Almanya bölgesine yerleşiyorlar. Evet. Daha sonra Ortaçağ İngilizasyon e, bunları aşağıya doğru yani İspanya'ya ve Portekiz'e doğru. İşte o Portekiz'dekilerin e, özellikle e, Eşkenazi ismiyle 1492'de Silivri'ye geliyorlar. Silivri geliyorlar. Silivri'de e, çok 150 bin Yahudi geliyor ama bunların birçoğu şeyde Selanik'te şimdi abim orayı şey yapacak, Selanik, Ohrit arasında ama Çatalca, Kırklareli ve Silivri'dekiler eşkenazi Yahudisi diye biliyorum. Ağırlıklı olarak. Ama ya. dil olarak, dil olarak İspanyolca konuşuyorlar. İspanyolca. Yani hatta kendileri bile açıklıyor. Biz İsrail'e gittiğimizde biz Yahudice konuşuyoruz zannediyorlar ama bir gittik ki onlar başka dil konuşuyor. Simlatin. Biz yani İspanyolca sonuçta, konuşuyoruz. İspanyolca konuşuyoruz. Zaten birbirine. Tabii, Latin benzer, dilleri benzer, e, tabii eski benzer. latince, eski Yunanca, Yunanca, İtalyanca, Fransızca, evet. İspanyolca ve Portekizce. Latin, evet. Latin dilleri. Evet. evet, Yahudilerden bahsederken, tabii ki mahallenin adı da Yahudi mahallesi. Dediğim gibi 700 hane var. Şu anda Kale Park içinde, bir sinagog var. Bir de eee mahallesindeki işte Yavuz mahallesinin tam o havuzlu kahvenin olduğu o bölümde de iki tane midraj var. Midraj bizdeki Medvesi, şey, şey pardon. Ne küçük? Mescit. şeylerde Abi. Hristiyanlar'da Rusyanlarda Şaper, Havra, Sinagog aynı şey, yani onlar bazı dillerde Sinagog deniyor, bazı dillerde de Havra deniyor. Evet. Bu arada Silivri de eskiden Pagan devrinin sonunda, o kadar çok bu Hristiyanlığa geçişte 22 tane kilise yapıyor kale içinde. Çünkü herkes kitap gelen bir din olduğu için, şeye meraklanıyor. Herkes küçük çapta kilise, şapel yapıyor. 22 tane şey var. Ama 1920'lerde bu kilisenin adedi 7'ye düşüyor. İşte sevgili Ufuk kardeşim şimdi o kiliselerin isimlerini e, tek tek önündeki şeyden yazacak. Yedi, Tabii, Kalkadoş, biz, yedi Kalkadoş'ta Silimriye e, e, ne ödüsüne de var? Efendim? 7 kalan 7 kiliseye de 7 camiyle Cevap veriyoruz biz. İşte e, o yıllarda e, yazıldığı kadarıyla Türkler araştırmalarda... Türkler demiştik. 1870 Doğru. ve 1910 arasında mübadeleden önce buraya bir göç daha var. O da e, Kırım ve Soçu üzerinden gelen, yani Kafkaslardan gelen e, Çerkez, Tatar, e, Ağızka Türklerinden, oluşmuş işte Kırım Savaşından sonra buraya doğru bir göç var Ali Bey Mahallesi'nin kurulması aslında bu göçlerle başlıyor evet. yani 1850'den bu tarafa. Hı hı. O zaman Türklerin e, nüfusu, çoğunluk, olmaya çoğunluk olmaya başlıyor doğru, ve gidiyor. artıyor. Evet. Daha sonra zaten Zibane şehir denen, dışına şey kale dışına yerleşmeye başlamışlar ve e, o seyahların yazdığı e, hatıratlarda e, okuduğum kadarıyla. E, Gelip gezdiği dönemlerde, işte e, 1575'ti, 1600'dü, 1700'dü, 1800'lü yıllarda e, Silivrin'in dışındaki o yerleşim yerlerinin daha güzel, daha e, bahçeli, e, işte güzel evlerden oluştuğunu, daha Sen, güzel yerleşim e, an bölgelerinin anladın. kale dışındaki olan sahil kesimindeki yerler olduğundan Tabii. bahsederler. E, Yarların tam o bölgede Yani şu, şu anda Olta restoranın olduğu yerde e, Güney'e doğru bir liman vardır Bu liman e, Ticari bir limandır O yıllarda e, Silivri ve Çevresinde tam 4 tane liman var evet. Hepsi de ticari Anlamda e, işlem, Kullan, gelen, Kullanılan yerler Kullanılan e, limanlar Hatta şöyle bir şey vardı, bir ee, vardı. Kanuni Sultan Süleyman bir gün Sibir'deyken çok büyük bir fırtına kopar. Evet. Ee, gemisinde şey yapar, ee, kaçmak üzere gemisine giderken o kadar hızlı hareket etmeleri gerekiyor ki Kanuni Sultan Süleyman kılıcını kaldırır ve dünyanın en pahalı elmaslarından bir tanesi veya yani en değerli elmaslarından bir tanesi kılıcın kabzasındadır. Hızla ııı ee, Halata. Birbirlerine e, yakın çok tekneler varmış. E, Birbirlerine işte o fırtınadan dolayı çarpmaya başlıyorlar. Herhalde onlardan birini kesmek evet. Elinden e, kılıcı şey yapar. Ben de bunu çok seneler önce duydum. Ve o bölgede bayağı bir <gülüyor> <Araştırma> kılıcı bulabilir <gülüyor> miyim? <diye. gülüyor> evet. e, ama e, şu, oturduğumuz bölge, şu bölge Mevlevi tarikatının burada bir yeri var. Bu Mevlevi tarikatının olmuş olduğu yerde e, küçük bir mezarlık vardır. Herkes garipler mezarlığı falan. Hı hı. İşte o Mevlevi hanların mezarlığı diyor. Hı. Ama onu az sonra e, Engin abim bize daha net anlatacak. Hep şeyle karıştırıldı. Batan Yahudi gemisi Salvador'la e, karıştırıldı. Oradan o kurtulanları buraya dedi. Ama onlar aslında Kale Mahallesi'nin üst taraflarına Evet. Ee, Onu sonra El-Salfador faciası Ama adı, ben şimdi abi. şey sorayım size, Sana ağabeyim Nektaryos komşususun e, Tabi yani Şu anda e, Aziz Nektaryos'un Evi e, Kızıltan ve Tan ailelerinin e, Çünkü Bir büyük binaydı o Yarısını Kızıltan ailesi Diğer tarafını İsmail Tan Ailesi e, böldüler ortadan Aziz Ektar Üçsinin evini e, orada yaşadı. Benim evim yani ben doğduğum evin arasında Silivri'nin meşhur şerafetin ardası yani Dayı Bey'inin olduğu Dayı Bey. e, evet. ev var. Sonra da Aziz Ektar evi yani Kızıltanlar Mustafa Kızıltan. Yani şu anda boş yer değil mi orası? Evet, orası. şu anda bizim orada kamlaştırıldı. Kamulaş, bizim bizim mahallede bir de. Eskilerin sinema dedikleri hmm. fakat esasında Surp Kevork Kilisesi evet. var. Evet. Bu Surp Kevork evet. Kilisesi'nde ben küçükken e, film, çok herkes tabii benim yaşlarımda olan herkes orada e, film seyretmişlerdir. Ama orası tabii bir e, Ermeni Kilisesi, e, Surp evet. Kevork Ermeni Kilisesi, Ermeni Kilisesi evet. e, bir e, yan tarafında bir okulu var. E, e, hem kız okulu ayrı hem erkek okulu ayrı ee, sonra bunun az ilerisinde Turgut reisinin tam karşısında bir kilise daha var onun kilisinin ismi pek geçmiyor daha sonra orası askerlik şubesi olarak kullanılmış daha sonra Turgut reislik okulu her gelin Turgut reislik okulun olduğu yer eskiden metropolit metropolit kim? bu çevredeki tüm e, dini liderin başı. Eski ortodoks. Yani, eski ortodoks. Yani, olduğu, e, olduğu yer orası. Biz orasını e, o, Turgut Eğitim olarak orada okuduk. Ben 5 yıl orada okudum. E, esasında üst, bir katı taş, son iki katı e, ağaç olan e, bir okuldu. Çok güzeldi. E, özellikle sene başlarında ziftlenir. O koku bütün e, Yıl boyunca içimizden gitmezdi. Orası esasında turgut reisin okumun olduğu yer e, bir pagan tapınağı. Pagan tapınağı hatta e, maalesef son e, turgut reis, şimdiki turgut reisi okulun yapıldığı bina yapılırken e, orada bir e, arkeologla tanıştım. Ne var dedim burada? E, dedi daha önce dedim burada. E, bir Pagan tapınağının, büyük bir Pagan tapınağının, yani biliyorsun semavi dinlerden önceki evet. e, dinlerden bahsediyorum. Çok tanrılı dinlerin olduğu zamanlarda. Evet. E, ondan arta kalan dört tane parça, şu anda Prim Mehmet Paşa caminin e, sütunları. sütunları. Lütfen e, dostlarımız gitsinler, o sütunları e, incelesinler. Çünkü bir e, en sert elementlerden biri o, e, şey, e, ne taşıydı o? E, granit. granit. Granit. Yani onu hatta e, kaynak yapmak istediler. O kısmı tabii kaynak tutmadı. O spaganda pınanlarından kalma, e, sütunlar onlar. Onlar kullanılmış. Hatta bu ee... son şeyde bir lahit bulundu orada. Ama tabii iş, inşaat devam ediyor etmemesi durumu olduğu için asıl olduğu için. 12-13 yaşlarında bir rahibe öğrenci kız öğrenci aittü. Ben çıktım şey yaptım, gördüm. Daha sonra bunu alıp İstanbul'daki büyük kiliseye gönderdiler. Şey, o türk Trenisi kanunu tam karşısında da eski bir Palaporta kilisesi var. Orası da bir Rum kilisesi. Silivri'de son 1920'lerde, 1920'lerde Yedi tane kilise var. Ee, küçük küçük şapeller de var. Ama benim e, küçüklüğümde ben pek fazla sokağa salmadıkları için o küçük kiliseleri, o küçük şapelleri ben göremedim. Evet. Ee, Mesela şey de var. Ee, Fatih Camii'nin olduğu yerde Silivri'nin en gösterişli yapısıymış. Tabii, tabii, o zaman tabii, tabii, tabii. Alexios Apokokos e, Kilisesi. Tabii. Sonradan Fatih Yünker Camii olarak. Tabi e, tabi ve sarnıç da altında da, da Silivri'nin su, su, su ihtiyacını karşılayan evet, evet. sarış var. Gelelim Ermenilere, Ermenilere bahsederken 177 hane var. Bu ha. 24 Nisan 1915'te e, buradan e, 6-7 hane bırakılıyor. E, sürülüyor. Derzora sürülüyor. En son haber alındığında Çankırı'da yemişler. Ermenilerin çok önemli bir şairi ve doktoru neydi ismi? İsmini ben yazmıştım buraya. Sevgili şey. Ermenice bir isim de. Onun için Rupen, evet. Çilingiryan Ermeni. Evet. Rüphan Çiringiryan hem şair hem doktor, bir Osmanlı hem zabit hem doktor. O da şeyle beraber peçe tabi tutuluyor. Evet. Nereye gittikleri haber alınamıyor. Stamolus'un koleksiyonunda olan sikkeler var. Evet. Bahsedilen. Evet ee, yani Silvia, zaten Stamolus Silvia bir... Silirya sikkeleri. Tabii doğrudur. Doğru Çünkü bir koleksiyoner. şey. Ee, onu bilemiyorum. Onların Silivri ailesinin bahçesinde e, tam kapının iki tarafı. Çünkü o evde benim çocukluğum geçti. İki tarafında e, kaideler var. Düzende eski Yunanca yani e, eski Yunanca yazılar vardı. Yani. E, onlar aslan heykeliymiş. Onların kapıda dururmuş evet. onlar. Ama yalnız kaideler var. Sonra ben o kaideleri de göremedim. Ne olduğunu ona haberim yok. Ee, zamanında bir e, akademisyen burada doktora tezi olarak Silivri 1984'te İstanbul Üniversitesi'nden e, bir akademisyen Silivri ile ilgili kullandığı bir cümle ben diyor o kadar yerde dolaştım diyor Silivri kadar tarihini katleden bir yer görmedim diyor maalesef Bakıyorsunuz e, Güney'de olsun, Ege'de olsun her yerde her şey duruyor. Maalesef bizim e, Silivrimiz'de hiçbir şey şu anda e, bulunamıyor. Yahudiler e, dediğim gibi 1900 bu 34'te Trakya olayları oluyor bazılarınız bilir onu. Yani Trakya olaylarında Yahudilerin Trakya'dan çıkarılması olayı var. E, Silivri'deki Yahudiler e, korkuyorlar. Silivri'ye dokunulmuyor ama korkuyorlar. E, 1930'lardan sonra özellikle Küba'ya gidiyorlar. Çünkü bizimkilerin dilleri İspanyolca oldukları için e, İspanyolca konuşulan bir ülke olarak Küba'ya gidiyorlar. Sonra Küba'da bu meşhur Küba devrimi olunca buradan da kalkıyorlar e, Meksikaya gidiyorlar. Şu anda yani buradan giden birçok insan Süleyvel dekler, sonra da 40'lı yıllarda e, İsrail'e gidiyorlar, yani 48, 49'larda gidiyorlar ama daha önce işte 1940'da e, Siliv'de e, bir olayla e, zaten adını duyuruyor. Belki o konuda soracaksın 12 Aralık 1940'taki gemi El Salvador. El Salvador gemi faciası. faciası evet. Bu konuda e, İstanbul'daki Odu Cemiyetinin e, bir gazetesi var, Şalom diye. Şalom, selam demek. Ee, oradan geldiler. Çekim yaptılar Silivri'de bu gemiyle ilgili. ve Hem İsrail Televizyonu hem de BBC'den iki grup geldiler. Bu konuyla ilgili e, belgesel çekler Belgeselde ben yardımcı olmaya çalıştım onlara. Mesela kale içindeki e, o Ayasipridon Kilisesi'nden hiç bahsetmedik. O, ha tabii. Ha, hani bir fotoğrafta, siyah beyaz fotoğrafta önüne Bulgar askerlerinin durduğu 912 evet. e, şey yapılmış surların yıkılmış surların arasından gözüken o dev gibi şaheser bir bina var orada yani. Evet. E, Sonra o, bir, o da onu da Ayersin maalesef sökecektik Ayasofya'nın köşesini ve oradaki taşları da gittik Şişli e, Camii'nde kullandık. Evet. E, tabii bunu nereden öğrendim? Keşke Rahmetli Doktor Cemal işte. Kozanoğlu'dan öğrendik. Keşke korunabilse. Yani e, esasında bu konuda bir arkadaşımız daha var, bu konuda çok bilgili ama e, sevgili Kemal Kozanoğlu var. Evet, on, e, evet. Bir kitap hazırlıyor ama bir türlü e, hiçbir belediye hazırladığı kitapla ilgili e, yardımcı olmuyor. Esasında çok güzel bilgiler Kıymetli olan bir, bir kitap. Çalışma, çalışma ama öyle kaldı. E, selamlar olsun Kemal Kozanoğlu. Selamlar. selamlar olsun. Evet. Ee, bir de şey vardı, konuşmalarımızda bahsetmiştik, konusu geçmişti. Bu Boyacı Bayırı'ndan çıkarken tavernalardan mı bahsetmişsin? Evet, tavernaların oranında. Bocan babası... Aleyka Bocanaz, Zorgar Bocanaz, bunlar kardeş. tabii bunlar esasında Rum Çin hmm. Yani e, orada akşam üzeri, tabi Ermeni şeyler falan da var, akşam üzeri gelirler demleme, ben gerçi içki iç içmiyorum ama hafif içkilerini alırlar, eğlenirler. Evet. Saat işte yazın 9.00 9.30 gibi sonra girerler şeye, kaleye. Kapılar kapanır. Onlar kendi dünyalarınaca ama evet. e, eğlence yerleri yani tavernalar, eskiden evet. boyacı boyarı dediğimiz evet. olanlar yani, sonra kalenin dışında içinde alıyor. İçeriye taşımıyorlar. Evet. Yani Ayas -Budon Kilisesi öyle, e, maalesef işte hiçbir şey kalmadı insan tabi üzülüyor bu konulara ha, gelelim o, e, şey faciasına hey, El Salvador ol, e, 1940 yılında e, biliyorsunuz e, 1939'dan itibaren e, Avrupa'da e, Nazizm e, dört noktasına İki ulaştı başladı, evet. e, tabii e, Balkanlarda özellikle e, Bulgaristan ve Romanya'daki Yahudileri örgütlüyor iki tane e, uyanık Yahudi öyle diyeyim e, Panama Bandralı El Salvador adında bir gemi kiralıyorlar motorunun olduğu zannediliyor motor var ama çalışmayan bir motor yelkenli bir tekne 300 küsür kişi biniyor buna. Toplanan parayla yani Filistin'e e girecekler. Strum'a. Strum'a Strum 1942. O başka. Bu daha önce zaten söyleniyor. Ve yola çıkıyorlar. İstanbul'a geliyorlar. 1940 işte aralığın başında İstanbul'a geliyorlar. Karaya çıkmak istiyorlar. İsmet işte bu aman bize dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla bunların karaya çıkmasına izin vermiyor. Ben bu gemiden sağ kurtulan 5 kişiyle tanıştım 2004 yılında. İşte buraya çekime gelmişlerdi sağ kalanlar. Ve insanları karaya çıkmasına izin vermiyor. iki tane Kılavuz Kaptan veriyorlar. Diyorlar ki Kılavuz Kaptan vasıtasıyla şeyden, Çanakkale Boğazı'ndan geçip Filistin'e e gidecekler. E, hava çok güzelmiş. Yola çıkıyorlar. E, 12 Aralık 1940 günü tam Büyükçekmece açıklarında birdenbire e, Karayel fırtınası patlıyor. E, bunlar tabii şaşırıyorlar. Silivri Limanı'na geliyorlar. E, palamar yani halat atıyorlar şeye. Fakat o, o yıllarda Silivri Limanı ağaç. E, attıkları e, halat tutmuyor ve gemi sürükleniyor ileride e, Silivri balıkçılar özellikle bilirler Canbastepe mevki şimdiki o uyum kentin yan tarafında kayalara bindiriyor ve 202 kişi ölüyor orada tabi e, bir çoban görüyor bunların bağırışlarını falan çoban haber veriyor şeye ne köyüne Çanta köyünden de e, Silivri'ye haber veriyor burada işte, e, deniz yoluyla şey oldu işte 202 kişi ölüyor. Diğer sağ kalanlar 202 kişi yukarıdaki Yahudi mezarlığına defnediliyor. 202 kişi daha sonra 1967 yılında İsrail'den gelen bir gemi tüm mezarları yani burada kalanlar şeyde, Türkiye'de kalanlar İstanbul'a götürüyorlar mezarlarını kemikleri daha doğrusu e, İsrailde, o yaşayanlar, ya, orada o, yaşayanlar da oraya alıyorlar. Çünkü taşları kendilerine ne olduğunu, hani. Ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. Küçülüğümde, e, gençliğime yakın bir yıllarda onlar evet. e, ve gemiyle İsrail'e götürüyorlar e, e, insanları. De, e, bu konu bittiyse, bir de depremlerden bahsetmek istiyorum. E, evet. E, o 1509-1994 ve 1509 depremlerinde. Şey yapacağım. Bir, onu bitireyim. Çünkü Yahudiler sonra 1954'e kadar burada kaldılar. Ama hala nüfusları burada. İstanbul'a taşındılar onlar. Evet. Burada oturan hiç Yahudi yok. Evet. Ama yine Silivri olarak geçiyorlar. Evet. evet. Depremler. İşte 1894 ve 1905 depremleri 1509. 1509 pardon özür dilerim. Depremlerinde Silivri ve civarında ee, neler yaşandı, Nereler zarar gördü. Şimdi bir e, silivri, silivri ikinci e, kuşak geliyor, yani birinci derecedi, ikinci derece. Evet, ikinci yani derece. büyük yıkımlar olmamış, yani büyük ölümler olmamış. Ancak 1500, şey, e, 1894 depreminde e, şey çiftliği e, haraçi çiftliği orada bayağı haritadan silinmiş. Bir de surlar, yani bir, surların bir kısmı tabi. o her iki depremde de çok az Arası, ölüm Asya var. surları falan. Tabii tabii tabii. Çok, yani o, o, o bu iki büyük depremde 10 şiddetinde çünkü hı, en büyük. Evet. Bu iki deprem ve evet, 1894'te. Evet. Zaten küçük kıyamet şene. olarak. Mı? Tabii İstanbul'da Zaten, çok kişi ölmüş. Evet. Burada şey yok. Burada surlar e, yıkılmış. E, da sonra tamir edilmişti Binlerce şeyin e, yıkıldığından bahsediyor o araştırmada. İstanbul'da. İstanbul. Tsunami. Yani evet, tsunami Malmada da Tsunami. 13 e, bin insandan bahsediyor. Binlerce evet. kilise, cami, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Onlar ev, yani da. hane yıkılmasından bahsediyor. E, bir de şeyi soracaktım ben abi. Çiftlik deyince e, şu geldi aklıma. O okuduğum tezde e, aklımda kalanlardan. Karnış Sultan Süleyman'ın ya burası Silivri çok ünlü bir yermiş aslında yani bütün sultanların böyle Araçı, kralların şeylerin değil. falan tamam, çiftlik hani yapaca. yeri gibi bir yapıaca yapıaca yürü yapıaca sayfili Kanuni Sultan Süleyman'ın çiftliği varmış belki Yüremlen beraber orada kaldılar mesela yani <gülüyor> şimdi, daha şimdi daha düşünüyorum gibi. bunun gibi e, Silivri'nin e, konum itibarıyla bazı yönleriyle İstanbul, yani başkentten daha önemli bir pozisyondaymış. E, pozisyonda. Evet, evet, evet. Şöyle ki, Badalino diye bir e, kitabında Umberto Ekon yazmış evet. olduğu, çok sık bahseder e, Silivri'den. Silivri gerçekten yani binli yıllarda, bin yıllarda da sayfaya yeridir. Evet, öyleyse. Bizim istiyorsan. ne çare ki bin yılı bir kötü şöhretimiz var, pahalıyız. Evet. Yani yazlıkçıya göre biz pahalıyızdır ve yazıcıyı görünce hemen her şeyin Küçük Amerika derler bize zam, Küçük zam Paris mi? mi? Ne? Küçük Şimdi İstanbul şöyle, mu? <gülüyor> başlı seferleri Batı Roma ya da Roma-German karışımından buraya doğru bir yürüyüş vardır evet. işte şeye girecekler Hristiyanlığın herkese neydi? Vatikanı Kudüs'e Kudüs e. Kudüs e. almak için geçeceklerdir ama e, Bizans istemez çok fazla e, çünkü Bizans Ortodokstur, gelecek olanlar Katoliktirler hmm. e, Bizans'ın varlıklı aileleri Silivri'ye sığınır. Bakın e, tarih soygunlar neden Sibir'e daha fazla olduğuna evet. geleceğim. Sibir'e sığındıklarında bütün değerli eşyalarını, paralarını, altınlarını Sibir'e taşırlar. Çünkü Sibir küçük bir yerde gözden uzaktır. uzaktır. Ve burada Sibir'in belli bölgelerine bu hazinelerini gömerler. Hmm. Sibir'deki yerli halk Bunların geldiğini ve bu amaçla geldiğini bildikleri için şunu yaparlar. 100 gram ekmek, 100 gram altın. Hmm. Yani ne, ağırlıklarınca e, e, maksatma değerlendirilir. Ma değerlendirilir. Evet. Ve daha o günlerden, yani 1132'lerden itibaren bizim hep adımız hep pahalı, pahalıdır. silivri. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> Doğru. Demek o zamandan bu yana gelen bir e, alışkanlık diyelim. Evet. Anastasya surlarını e, Zaten lütfen Sen biraz bahset Anastasya Aslında Anastasya surları okuduğumuz kadarıyla Anastasya'sın yaptırdığı e, Surlar değilmiş Daha önce yapılan Şimdi, traktör, surlar traktör, Ama onar, onarttığı için evet. e, Onarımı o yaptırdığı için Onun ismi kalmış Biz, Üzerinde Önem arz ediyor dedik Sivil için yani, Bizans'tan daha iyi bir konuda ve zenginliği çünkü ormanlar Emine abim de söylediği Ali Paşa'ya küçük Kırmızı'ya kadar geliyor. Ve biz milattan önce en parlak dönümümüzü eee Troya zamanında yaşıyoruz. Troya ile gibi çok yakın eşit var. Çok olur. çok benzer taraftan. Dört tane limanımız var. İşte eee <gülüyor> senin eee Anastasia Surları'nın dibinde bir liman vardır ki çok güzel havada gidersiniz şu kargaburunun arka tarafında, evet. şimdi Sunflower'ın evet. orada, o taş kayboldu oradan. Surların başladığı bir taş vardı şöyle, büyük metre, büyük, büyük taş vardı, taş vardı. Evet. onun orayı denize yani sabah erken saatlerde bakarsanız büyük bir limanın çöktüğünü görürsünüz orada. Evet. Ama limanın varlığını hissediyorsunuz, evet. ikinci bir liman vardır, Kıran odadır. Şimdi bu limanlar, bu iki liman neyi, e, neyin ticareti diye ecek içecek ve şarap Troya'da bağı yoktur Şarap tamamen Trakya yani, e, Esas şarabın üzümün olduğu yer Tekirdağ ve Silivra arasında evet. Buradan gider e, O limanlar da e, ticari limanlar hmm. olarak yapılmış, inşa edilmiş evet. o yıllarda Üçüncü bir liman Bizim dediğimiz hemen hıh hı. eski mezbahanın ordan başladığı olan olduğu... 4. liman nerede? Selimpaşa. Selimpaşa'da kıyı kentin eee spor kampının olduğu evet. bölgedir. Bir liman daha var. Pekala evet. bu liman ne şey oluyor? Hayır, için kuruldu. Demir madeni, manganezin e, yıldız yığın gelip o zaman fil koşulları da yani bin yıl önceki senin paşa bugün dere dediğimiz akar suydan yararlanarak bu hmm. limana girdi çünkü hmm. o yıllarda demir madeni altından daha zengindir çünkü demir madenine silahlar silah kamptu onu kullanıyor silah olan e, münasebeti tamamen ticareti evet. ben buraya sekiz defa gittim oradaki eee yapısından ya da şekil e, tarihi şekil yapılarının aynısının bizim Kale Park'taki evet, evet, evet. Şeyden, çok benzer yanları varmış. Benzer. Yanları, çok. Çok. E, işte, Yerleşim yeri olarak kullanılan de, e, kullanılan taş ve malzeme olarak falan çok. O zamanlar çok esas yapılma gereken zamanındadır. Çünkü o, bu bölgede Trakya eee İzmir ee, o yıllardaki ismiyle başka bir halk yaşamaktadır. Yani site savaşları diyoruz. Yani. Evet. Ve Trakya çok önemli o yıllarda. Evet. Ee, ağaç, üzüm, işte yani tamamen e, yiyecek deposu. Evet. Her şey burada. Ee, Yunanistan'da bile bu kadar şey yoktu. Ee, Çeşitli iççi, ürünün yetiştiği, şeyleri, evet. verimli topraklar, e, savaşçı e, göndermeler falan. Her şey burada. Hı hı. Bu yıllarda Anastasya surları nasıl yok olduğundan bahsedeyim. <gülüyor> 1910 veya 1850'de başlıyor şeyler, göçler. Aynen. Herkese şunu söylüyorlar. Hı. Gidin surlarda taş sökün kendinize ev yapın. Ve e, inanın gidin o bazı çantaya gidin. E, Fener, Adipaşa eski ...binaların alt temellerine bakın... ...hep oradan sökülen evet. evet. Yok bir de ...yoğurdu... ...olsun olsun... Yok, yok, yok, yok, şey, o, e, şey, ...bu Silivri'ye, Silivri'deki tarihi eserlere, evlere falan... ...en çok zarar veren kaleye olsun... ...o eski kiliselere, şeylere... ...en çok zarar veren millet de Bulgarlarmış. Yani o Bulgarların... Tabii, e, buradaki tabi yani o Bulgar kralının buraya saldırması e, ve e, işte 2-3 yıllık e, kaç yıl sürdüyse o şey hakimiyetlerinde çok yakıp yıkmışlar yani çok yıkmışlar çok zarar, zarar vermişler sevgiliyim ki Trakya'da Frickya ve Traklar var kalan kral mezarları vardır komutan mezarları var vizeye gittiğimizde vize Ahmet Bey arasında ki Ova'da yüzlercesi çok var çok vardı. büyük savaş orada olmuş hepsini patlattılar hmm. hepsini indi burada evet. Ve hepsini taşıdılar evet. şu an Türkiye Devleti'nin de oralarını açık şey Lozan'a bağlı hmm. yani Lozan anlaşmasında hiçbir şekilde Türk devleti olarak gidip o mezarlarda açamıyorsun müdahale edemiyorsun açamıyorsun ama o zamanki saldırıda yani Kale Park dahil olmak üzere evet. çünkü biliyorlardı bin yüzlerde bin iki yüzlerde olan o İstanbul'dan gelen serveti onlar biliyor neredeyse gidip onları aldılar götürdüler evet, taşıdılar evet. prim Ahmet Paşa'nın altın kaplı kapısı bile Sofya e, müzesindedir yani, tabi çok yağmalanmış her devirde yağmalanmış sileri maalesef az önce dediğim gibi Türkiye'de en çok tahrip edilen, tarihi tahrip edilen yer Silivri. Yani o bakımdan en eski, bakın en eski yerleşim yerlerinden biri. Evet. Silivri, İstanbul'dan bile eski. Tabii, bir İstanbul'da, şey bir İstanbul'dan yani. bile eski ama maalesef bu olaylar her devirde Silivri tahrip olmuş. Tabi üzücü bir şey. Hala tahribat devam ediyor. Yoksa Kale Mahallesi'ne ya bakıyorsunuz Anadolu'nun ücra köşelerinde adamlar turizm için eski Anadolu evleri altında evler yapıyorlar. İnsanlar gidiyor. Yok Şirince'dir, yok şeydir, e, Safranbolu'dur, otobüsler gidiyor. Ama Silivri'de yani, bir şey kalmadığı için. Asos var. Evet. Gidin Kale Park'ın bir köşesi kadar. Evet, evet. evet. Ama şu evet, bakın. evet. İşte buradaki o Koruna bilseydi, Koruna bir, de, bir takım şeyler... Bir de tanın, tanıtma. Muazzam, Bakın, muazzam Ben Yunanistan'a e, tamamını biliyorum Yunanistan'ın. İtalya'nın tamamını biliyorum. Her ikisi de çok güzel. Türkiye, Mustafa onların hepsinden güzel. Ancak mesela e, Atina'da <gülüyor> Akropol dediğimiz yani Parthenon tapınağının altında 3000 kişilik bir amfiteatro var. Adamlar o kadar... Konserler yapıyorlar, bilmem ne yap yapıyorlar. Bir reklam yapıyor. Zannedersin ki şey onun on katı büyüklüğünde 30 bin kişilik Aspendos'ta her yıl üç ay boyunca opera festivali yapılıyor. Maalesef bir satır yazmıyor opera evet. festivali ama full çekiyor. Evet. Niye? Yabancılar evet. geliyor. Evet. Onlar için önemli değil. Atıyorum işte. Az önce bahsettiğim bir sürü e, sanatçı adı altındaki evet. şeyin ne yapmış hemen bilmem adamı dövmüş bir haftadır onu yazıyor yani onu yazıyorlar, Yani bize yanlış, de demez şimdi ismini de vermeyin yani yanlış şeyler üzerinden halbuki işte, her yıl her yıl opera festivali var ve 30 bin kişi 30 bin kişi full çekiyor tık yok bir satır bir şey evet, yazmıyorlar maalesef. çünkü kültür onların kültürü değil ben e, ee, müzisyenliğim, sanatçılığım sırasında e, bu konuda çok savaş verdim. Benim repertuarımda e, arabesk müzik öktü. Ha, çok e, zorda kaldığım zaman, çok çok ısrar ettikleri zaman, bilmiyor muyum, bilmez olur muyum? Çünkü çok basit şeyler çıkıp söylüyorum. Ama mümkün olduğu kadar ben yıllık televizyon programı yaptım. Kimse benden arabesk müzik istemedi. Kimse. Bakın bir şey yani bir meselesi, a sınıfı yani... televizyon değil. Evet. E, tamam, uydudan yan yapıyor. Ne mutlu ki bana dünya her tarafından dünyanın her tarafından e, şeyler geldi. E, nakne, şeye bağlandılar televizyona canlı evet. olarak bağlandılar. Dedim ya bir de benim Amerika seyahatim var. Onu unuttum söyleme. E, 1995'te bir ay kadar kaldım orada e, Amerikan çeşitli ee, Doğu şehirlerinde New York olmak üzere orada da konserler verdim. Yani ne mutlu ki bu müzik sayesinde e, çok yerleri gezdim, tozdum. Yoğurdu unutmadan, atlamadan e, evet. söyleyeyim. Yoğurt eskiden e, e, tabi esas Türk kültüründe var. Bu Orta Asya'dan beri var. Evet. Anadolu'da da var ama bu kadar çok şey değil. Süt daha önemli. Evet. Peynir ve yoğurdu özellikle Silivri Yahudiler çok ön plana çıkarıyor. Silivri doğumlu daha sonra Selanik gitmiş bir Yahudi, Selanik'e yoğurdu götürüyor. Fakat Osmanlı'nın son zamanlarında dedim ya sefaret Yahudisi bu kişi diyor ki ben diyor atalarımın memleketime gideceğim diyor. Buradan Barcelona'ya gidiyor. Barcelona'da tabii bu yoğurdu bir hastaya veriyor. Ya diyor biz diyor hastayken diyor iyi geliyor yoğurdu. Hastaya veriyor. Hasta iyileşiyor. Derken ona bunu e, Yahudi'de bir derler ya ticari kafa yani. var. diyor, diyor. Bundan sonrası diyor. Parayla diyor. Eczanelerde satılıyor yoğurt. Evet, evet. Küçücük küçücük kaplarda. Evet. Sonra tabii herkes çok yararlı olduğunu bir şey olduğunu öğreniyor. Hem Avrupa'da hala ismi yoğurttur. Evet. Hem şeyde Sonra mesela birisi gidiyor, İsviçre'de yerler açıyor. isminde de silivri yoğurdu koyuyor özellikle. Evet. Ee, diyeceğim, yoğurdun öyle bir şeyi de var. Esas yeri o. Burası, yani İstanbul'a falan yedi. Zaten oradaki şeyler, yoğurtçular, silivri yoğurdu diye satarlar. Yoğurtçu demez de, silivri evet. yoğurdu diye. Evet. İlaç dünyasına girdim. Bakın herkes, silivri'de aziz mektaryosu, piyini yani bir papaz bir şey olarak yani bilir nasıl aziz öyle aziz evet. bir işte aziz olabilmesi için yedi tane mucizesi olması lazım ki aziz olsun. Hmm. Nektarius aslında bir bitki bilimcidir, ilaççıdır, hmm. eczacıdır. Ya bu bu kısmına hiç kimse bakmıyor. Ya bu işte papazın evi değil kardeşim. Bakın Nektaryos. Nektar nedir? bitkinin özüne veririz. Nektaryoz evet. işte bitki bilimcidir ve oradan ilaçlar... İsmi oluyor. bile oradan geliyor yani. Tabii, o yedi mucizesini de bu şeylerden, ilaçlardan e, elde etti yani bitkilerden elde ettiği ilaçlarla iyi ettiği hastalardan dolayı bu mucizeleri, mucizeleri kazanıyor aziz yani. oluyor. Evet. Şimdi e, yine komşusu e, Engin abilerin şey var e, Stambulüs Tabii o. Ee, Silivrilerin evine oturan kişi. Büyük bir koleksiyoner. çok ünlü biri. Dünya çok biri. Ama biz burada işte yağ fabrikasının sahibiydi, işte ben neydi, yahudiydi deyip geçiştiriyor. Değil. Adam o günün şartlarına Koleksiyoner. E, şey yapıyor. E, te, mektuplaşıyor. Evet. Ve onlarca hmm. mektubu var adamın. E, Marx'ta hmm. yapmış olduğu görüşmelerde ve dünya şeyinde e, koleksiyonerliğinde Avrupa'da bayağı bir Ya 500 tane eser anlatılmadı ya. bugüne kadar. Ama... Bu yönleriyle hiç anlatılmadı. Evet. O yüzden size çok teşekkür ederiz Engin abi. Ee, Rica yani ederim. Çok güzel şeyler. çok evet. çok çok konuşacak ama şimdi e, izleyenlerin Süremiz de kısıtlı olduğu e, için e, sıkmayalım. Bu kadarına yer verebiliyoruz. Evet. Bunun ikincisini mutlaka yapacağız zaman. Tamam. Evet, ben teşekkür e, ediyorum size bu güzel bugün, program için beni e, davet ettiğiniz için. Silivrimizin müzik elçisi, e, tarihi konusunda da Engin bilgisine, adı gibi Engin bilgisine şahit olduğumuz, şahitlik ettiğimiz, Engin her ile birlikteydik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Tekrar ediyoruz. E, bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Tarih atıyoruz. Tamam. Bunu saklayacağız. Bugün en kaçı? Ayın, ayın kaçı? 18. 18 0 9 2020 Evet. Evet.